Merhabalar 14-21 Ocak 2019 haftasının e, astrolojik etkilerinden bahsedeceğim arkadaşlar. E, artık elimden geldiğince haftalık videolar paylaşmaya gayret edeceğim. Veya önemli zamanları size duyurmak için kısa kısa videolar çekeceğim inşallah. E, şimdi haftalık videolarda aslında bizim için genelde çok önemli değişiklikler olmuyor. E, ayın hareketleri. Ayın açıları ayın boşluk dolup olmayışı daha etkili oluyor biliyorsunuz ay ortalama iki buçuk günde burç değiştiriyor ve zaman zaman boşluğa giriyor zaman zaman gezegenlerle açılar yapıyor. Dolayısıyla haftalık gündemleri ayın hareketleri oluşturuyor. Tabi bazı haftalarda gezegensel açılar ve gezegensel hareketler de etkili oluyor. Özellikle kişisel gezegenlerin hareketleri bazı haftalarda transitlere girebiliyor. Veya bazı haftalar yeni ay dolunay haftaları olabiliyor arkadaşlar. Evet şimdi bu haftanın genel etkilerine bakalım. Geçtiğimiz hafta. Büyük bir tutulma e, evresinden geçtik. Oldukça zorlayıcıydı. Bu hafta bizlerin ne gibi etkiler bekliyor bunlara bakalım ve daha sonra burçlara olan etkilerinden bahsedelim. Önce haftalık e, burç yorumlarına başlamadan önce belki not almak isteyenler olur diye ayın boşlukta olduğu e, günleri vereceğim arkadaşlar. Günleri ve saatleri vereceğim. E, o tarihlerde önemli işlerimizi atmıyoruz. Genel bir düzenleme yapıyoruz. E, rutinlerimizi kontrol ediyoruz. Ve e, dediğim gibi önemli projelere, işlere o tarihlerde başlamıyoruz. Genelde çünkü e, dikkatimiz, algımız dağınık olur. Daha toparlayıcı işler yapmamız, daha düzene, tertipe yönelik işler yapmamız daha uygun olacaktır. Bu nedenle ayın boşlukta olduğu haftalık e, tarihleri veriyorum. Şimdi 14 Ocak'ta e, akşam saatlerinde saat 18 ile... 20-30 arasında e, Koç burcunda ay boşlukta arkadaşlar. Daha sonra Boğa burcuna geçiyor. 16 Ocak Çarşamba günü saat 21.30'la saat 04 arasında Boğa burcunda ay boşlukta olacak. Ve 19 Ocak'ta Cumartesi günü e, gece yarısından sonra saat 03 ile saat 6 arasında sabah 6 arasında Ekizler burcunda boşlukta olacak. E, dolayısıyla bu tarihlerde önemli işlerimizi atmıyoruz, önemli girişimler yapmıyoruz. Herhangi bir adım atmak için e, planımız varsa, ayın e, burca geçtiği tarihi bekliyoruz arkadaşlar. Evet, e, şimdi haftaya başlarken özellikle Neptün'ün e, Merkürle ve Satürnle çok güzel olumlu açıları var. E, hayallerimizi gerçekleştirmek adına Maneviyatımızı arttırmak adına kalıcı güzel e, değişiklikler yapabiliriz. E, özellikle iş hayatıyla alakalı hayallerimizi gerçekleştirmek, iş birlikleri gibi durumlar e, oldukça faydalı olacaktır Pazartesi günü e, ay zaten e, Koç burcunda bahsetmiştik. Koç burcunun son derecelerinde olacak ve Neptünle Merkürün ve Neptünle Satürnün yapmış olduğu olumlu açılardan hayallerimiz, ideallerimiz Maneviyatımızla alakalı konularda güzel, kalıcı sözleşmeler, anlaşmalar yapabilmek için hoş etkiler var arkadaşlar. Evet. Salı gününe bakalım. Salı gününe baktığımız zaman, 15 Ocak gününe baktığımız zaman, Ay'ın boğa burcuna geçtiğini görüyoruz. Ay boğa burcuna geçtikten sonra Satürn'le çok güzel bir açısı var. Oğlak burcundaki Satürn'le demek ki, daha sağlam kararlar almak açısından güzel, olumlu bir tarih, işle alakalı parayla alakalı güzel destekleyici etkiler var salı günü diyebiliriz arkadaşlar. Diğer günlere baktığımız zaman çarşamba günü ay ve plütonun güzel destekleyici açısını görüyoruz. Bu da kendimizi ifade ederken daha güçlü bir şekilde ifade edebileceğimizi ve işle alakalı parasal konularda özellikle profesyonel anlamda güzel işbirlikleri başlatabileceğimizi göstermekte güzel imzalar, kalıcı işbirlikleri ve kendimizi artık gerçekten otorite olarak ortaya koyup ifade edebildiğimiz bir etki oluşturmakta ayla Plüton'un ve Satürn'ün, Merkür'ün yapmış olduğu bu açı. Perşembe günü Ay İkizler Burcu'na geçiyor iletişim kurmak için bir takım işler başlatabilmek için Perşembe günü değerlendirmekte de fayda var Çünkü Perşembe günün akşamından itibaren cuma gününde kapsayan süreçte ayın ve güneşle Uranüs'ün sert açıları var arkadaşlar Dolayısıyla biraz ani sıradışı güç mücadeleleri yaşama durumu söz konusu olabilir gerilimler yaşanabilir ayın Venüsle karşıt açısı oluşacak bu noktada ilişkilerde biraz duygusal olarak e, anlayışsızlıklar yaşanabilir ayın neptünle yap, yapılan e, kara, kara açısı da aynı zamanda hayal kırıklıkları veya bir şeyi aşırı idealize etme ile alakalı olabilir dolayısıyla e, cuma günü özellikle biraz sert enerjilere dikkat etmemizde fayda var perşembe günü akşam saatlerinde başlayan enerjiden bahsediyorum onun dışında e, Perşembe ve Cuma günü meydana gelen e, Venüs ve Mars arasında aynı zamanda Jüpiterle ile Mars arasında güzel bir üçgen açılar arkadaşlar. Burada e, aslında biraz daha ilişkilerde veya fırsatlarda e, güzel imkanlar karşımıza çıkabilir. Yay burcu temaları hakim olabilir. Kendimizi daha rahat ifade edebiliriz. Daha rahat hissedebiliriz. Seyahatler için güzel tarihler olabilir. Ancak dediğim gibi iletişimle alakalı konularda biraz haftanın son günleri zorlayıcı enerjiler içerebilir. Özellikle güç mücadeleleri ve otorite ile olan ilişkilerimizde zaman zaman gerilimler yaşatabilir. Ama ilişkilerde ve Karşımıza çıkacak olan fırsatlarla alakalı Mars'la yapılan güzel açı biraz daha ortamı yumuşatıyor olacak bugünlerde arkadaşlar. Cumartesi günü de Uranüs ve Güneş arasındaki kare açı tam olarak kesinleşiyor. Ve e, dolayısıyla biraz daha e, gerilimli hissetme ihtimalimiz var. Cumartesi günü çok fazla e, patronlarla. Devletle, otoriteyle diyaloğa girmemekte, o günü biraz daha dinlenerek geçirmekte fayda var. Zaten gece saatlerinde ayda boşlukta olacak. Dolayısıyla cumartesi günü biraz daha ani, sıra dışı, çok da öngöremediğimiz durumları tolere edebilmemiz önemli arkadaşlar. Bu şekilde diyaloglara çok fazla girmezsek, Cumartesi gününü atlatırsak haftanın diğer günlerinde daha olumlu enerjiler hakim ve haftayı kapattığımız son gün yani pazar günü güneş oğlak transitini tamamlıyor ve artık güneş kova burcuna geçiyor arkadaşlar. Ee, artık kova döngüsünü başlatıyoruz. Oğlak enerjilerinden bir nebze olsun sıyrılacağız. Biliyorsunuz Oğlak burcunda Merkür, Plüto, Satürn gibi önemli gezegenler bulunduğu için güneşin bunlarla e, her etkileşimi aslında bizi e, Ocak ayında ve Aralık'ın son aylarında daha çok yordu. Güneş kova transiti biraz daha rahat olacak. Çünkü şu an e, kova burcunda çok önemli gezegenlerin etkileşimi bulunmamakta arkadaşlar. Ve oğlak burcunun geleneksel tavrı insanı yoran ve sorumluluk yükleyen hali birazcık daha azalacaktır arkadaşlar. Evet genel etkiler bu şekilde. Şimdi kısaca burçlar olan etkilerinden bahsedelim bu haftanın. Koç burcundan başlıyoruz. Haftaya zaten ay koç burcunda başlıyoruz sevgili koçlar. Dolayısıyla oldukça aktif hissedeceğiniz bir haftadan bahsedelim. Haftanın geneline hakim olan burcunuzdaki Mars ile olumlu açısı ilişkilerde kendinizi daha rahat ifade etmenizi sağlayacaktır. Eğitim hayatınızla ilgili problemleriniz varsa veyahut seyahat planlarınız varsa bunlarla alakalı güzel gündemler yaşayabilirsiniz. Onun dışında kariyerle alakalı, üstlerinizle alakalı bir takım gerilimler, bir takım güç mücadeleleri yaşamanız mümkündür bu hafta. Bunlara dikkat edersek. Genel olarak haftanın ilk birkaç günü daha yoğun çalışacağınız, kendinizi daha çok göstermek isteyeceğiniz, haftanın sonuna doğru biraz daha geri plana çekileceğiniz bir haftadan söz edebiliriz sevgili koçlar. Evet sevgili boğalar, bu hafta borçlar, borç dengesi alacak, verecek hesapları gibi gündemleriniz çözüme kavuşabilir. Onun dışında seyahat planlarınız, eğitim hayatı ile ilgili sıkıntılarınız varsa bunlarla alakalı gerilimler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Haklılarınız. Hayattan zevk almıyor veya hayat görüşünüz biraz artık kendinizi huzursuz ediyor şeklinde düşüncelere kapılabilirsiniz. Ayın son günleri biraz gerilimli açılar var. Ayın ortası sizin için hayli uygun dönemler. Özellikle çarşamba, perşembe günleri güzel enerjiler hakim sizler için. Önemli girişimleriniz varsa bu günleri değerlendirirseniz daha olumlu olacaktır sevgili boğalar. Ve geçiyoruz ikizler burcuna. Evet e, sevgili ikizler. Bu hafta özellikle eşinizle, partnerinizle, ortağınızla ikili ilişkilerinizde daha güzel bir uyum yakalayacağınız bir hafta. Onun dışında e, alacak verecek ilişkileri, sorumluluk aldığınız konular ve başkalarından beklentilerinizle alakalı önemli kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz. Kendinizi e, sert bir şekilde ifade etmek durumunda kalabilirsiniz. Zaman zaman e, aslında birçok konuyu da çözüme kavuşturacaksınız. Kafanız uzun süredir meşgul eden konuları. Ancak e, dediğim gibi özellikle ikili ilişkilerde daha olumlu, daha alımlı davranmanızda fayda var. E, haftanın son Son günlerinde cuma cumartesi günlerde çok fazla iletişimde gerilim yaşamazsak haftayı güzel bir şekilde atlatacağız ve zaten haftanın son günü güneşte kol burcuna geçiyor olacak sizin dokuzuncu evinize ve bu artık alacak verecek para mevzuları kafanızı daha fazla meşgul ediyor olmayacak önümüzdeki ay sevgili ikizler ve geçiyorum yengeç burcuna evet sevgili yengeçler Ocak ayı sizin için hayli zor geçmiştir. Oğlak burcunda tam karşınızda gerçekten çok önemli gezegenler etkileşim halinde. Ve Kuzey Ay düğümü biliyorsunuz ki burcunuza yerleşti. Zaman zaman Kuzey Ay düğümü ile açıları oluşuyor bu gezegenlerin. Dolayısıyla 7. evinizle alakalı konular, evlilik, partner konuları, ortaklıklar, insan ilişkileriniz, açık ilişkileriniz gibi konularda zaman zaman gerilimler yaşıyorsunuz ve ciddi değişim, dönüşüm ve yol kat etme durumunda kalma haliniz var. Bu alanlarla ilgili gerçekten meydan okuyucu bir tavrınız olabilir veya karşıdan size bu şekilde bir tavır gelebilir. Özellikle ortaklıklarla alakalı bu tarz durumlar varsa lütfen ayın ilk günlerinde halletmeye çalışın. Ayın son günlerinde enerjiler biraz daha gerilecektir ve daha sonradan pişman olmamak adına bu dönemlerde güç mücadelelerine girmek gereksiz olacaktır. Onun dışında haftanın geneline hakim olan Venüs-Mars güzel etkileşimine bakacak oluruz. İş hayatınızda kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz günlük işlerinize daha çok odaklanacağınız kişisel bakımınıza önem vereceğiniz bir hafta söz konusu olabilir. Kendinizi daha çekici hissedebilirsiniz. Sağlıkla alakalı çözüme kavuşturmak istediğiniz konularda güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Ve iş arkadaşlarınızla uyum içerisinde çalışabilirsiniz sevgili yengeçler. Evet geçelim Aslan Burcu'na. Sevgili aslanlar bu hafta e, maddi kaynaklarınızla alakalı güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. E, içinize dert olan e, kendinizi yetersiz hissettiğiniz konularda güzel e, çalışmalar yapıp bu alanda e, güzel faydalı bilgiler edinebilirsiniz. Onun dışında e, Venus ve Mars'ın güzel bir etkileşimi var bu hafta. Çocuklarınızla güzel vakit geçirebilirsiniz. Keyifli aktiviteler için çok güzel zamanlar. Organizasyonlar, toplantılar, eğlence düzenlemek için güzel zamanlar. Ve hayatınıza karşınıza çok sıra dışı bir aşk çıkabilir bu hafta. Bu hafta karşınıza çıkan... Etkilendiğiniz insanlara lütfen dikkat edin. Çünkü Jüpiter ve Venüs'ün Mars'ta çok güzel açıları var ve sizin 5. evinizde daha hayattan keyif aldığınız bir hafta olacak. Haftanın son günleri genel olarak bütün burçlar için biraz daha gerilimli. Ee, özellikle projelerinizi, işlerinizi Cuma gününe kadar halletmenizi tavsiye ediyorum pazar günü zaten Güneş kova burcuna yani sizin 7 evinize geçecek ve ilişkiler konusunda evlilik konusunda artık gündeminiz bir ay boyunca iş hayatı iş hayatının sorumluluklarından çıkıp ilişkilere kayacak ve daha rahat hissedeceksiniz kendinizi önümüzdeki ay sevgili Aslanlar Evet geçelim Başak burcuna sevgili başaklar bu hafta ev aile yuva alanınızda çok keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Ebeveynlerinizle güzel ilişkiler kurabilirsiniz. Evinizi güzelleştirmek adına e, bu haftayı değerlendirebilirsiniz. Evinize güzel mobilyalar, süs eşyaları almak. Evinizle alakalı bir takım tadilatlar yapmak. Ev taşımak veya ev almak, ev satmakla alakalı güzel gündemler olabilir. Eğer ev alma gibi bir fikriniz varsa bu hafta istediğiniz, aradığınız evi bulabilirsiniz sevgili başaklar. E, onun dışında... Biraz e, haftanın son günleri kendinizi keyifsiz hissedebilir, e, biraz bunalmış hissedebilirsiniz, e, hayattan keyfiniz azalmış gibi durumlar yaşanabilir. Çünkü oğlak burcunda meydana gelecek olan e, sert açılar sizi bu alanda biraz moralsiz hissettirebilir. Dolayısıyla önemli işlerinizi haftanın ilk 4 günü halledin. Haftanın son günleri birazcık daha kendinizi dinlemeye ayırırsanız, çok fazla beğeninizi meşgul etmezseniz bu zararlı etkilerden kurtuluyor olacaksınız. Ayın zaten, pardon haftanın son günü zaten güneş kova burcuna geçecek sizin 6. evinize. Artık önümüzdeki bu ay boyunca gündeminiz, sağlığınız, günlük rutinleriniz ve iş hayatınız olacaktır. Dolayısıyla artık bu hayattan keyif alma meselesiyle ilgili durumu bu hafta hallediyorsunuz sevgili başaklar. Evet geçiyoruz terazi burcuna. Sevgili teraziler bu hafta kardeşleriniz yakın çevrenizle alakalı güzel haberler alabilirsiniz. Onların hayatında meydana gelen gelişmeler sizi mutlu edebilir. Veya kendinizi yakın çevrenize daha rahat ifade ediyor olacaksınız. İletişim konusunda e, kendinizi daha iyi hissediyor olacaksınız bu hafta. E, ailevi meselelerde birazcık daralmış bunalmış olabilirsiniz. Ocak ayı boyunca da. E, dolayısıyla... E, bu hafta ailevi meselelerde özellikle hafta sonunu boşa çıkarabilirsek çok mutlu olacağız. Çünkü hafta sonu daha gergin enerjiler vardır. Perşembe gününe kadar aile büyükleriyle alakalı, ev, evle alakalı, konfor alanımızla alakalı ne gibi girişimler yapmak istiyorsak İlk 4 gün bu hafta onu halledelim. Daha sonra Cumartesi, Pazar günü biraz daha gergin olabiliriz. Zaten Pazar günü Güneş Burcuna geçiyor olacak. Ve siz artık bu 4. ev gündeminden birazcık daha uzaklaşacak. Aslında biraz daha rahatlayacaksınız sevgili teraziler. Çünkü çok bunaldınız. Başkalarının meseleleriyle uğraşmak gerçekten sizi çok yordu. Tahmin edebiliyorum. Güneşin kova transisi size biraz daha iyi gelecektir. Umarım Dediğim gibi haftanın son günlerini çok fazla zararsız ziyansız atlatabilirsiniz sevgili teraziler. Evet geçelim akrep burcuna. Sevgili akrepler bu hafta güzel maddi gelirler elde etmek için hayli şanslısınız. Özellikle haftanın ilk üç günü güzel kaynaklar elde edebilirsiniz. Kendinizi bununla beraber daha motive hissedeceksiniz. Daha özgüvenli hissedeceksiniz. Ve kaynaklarınızın artışına gerçekten siz bile şaşırabilirsiniz. Birçok yerden ekstra gelirler elde etmek için güzel fırsatlar kalacaksınız sevgili akrepler. Yakın çevreyle kardeşlerle alakalı konularda haftanın son günleri biraz gerilim yaşayabilirsiniz. Onların sizi anlamadığını düşünebilirsiniz. Biraz güç mücadeleleri, manipülatif ilişkiler, iletişim şekli yaşayacağınız için çok fazla senle benle diyaloglara girmemekte fayda görüyorum. Ee, zaten pazar günü güneş Kova burcuna geçecek sizin dördüncü evinize. Dolayısıyla artık bu kardeşlerle yakın çevreyle iletişimle alakalı yaşamış olduğunuz sıkıntılar e, bir nebze olsun hafifleyecek ve gündeminizi daha çok evinize yuvanıza, ailenize ve ebeveynlerinize yoğunlaştıracaksınız sevgili akrepler. Evet, geçelim yay burcuna. Sevgili yaylar bu hafta kendinizi her bakımdan daha güzel ifade edeceksiniz ve kendinizi çok güzel ve çekici hissedeceğiniz bir haftaya giriyorsunuz. Özellikle haftanın ilk 5 gününde kendinizi oldukça güzel veya çekici hissedebileceksiniz. Parasal konularla kaynaklarınızla alakalı konular ocak ayı boyunca hatta aralık ayı boyunca sizi hayli sıkmış bunaltmış atmış olabilir. Bu hafta. İlk 4 gün bunlarla alakalı çözümler yakalamak için güzel fırsatlarınız olacak. Ancak haftanın son günlerinde Cuma gününden itibaren başlayan süreçte Lütfen e, kaynaklar, kaynaklarınızla alakalı kendinizi bunaltmayın. Özgüvenle alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kendinizi çok fazla sıkmayın. E, bu etkiler geçici. Zaten güneş oğlak transitini artık tamamlayacak ve kova burcuna geçecek. Siz artık kaynaklarınızı e, bu kadar düşünüyor olmayacaksınız bu haftadan sonra. O yüzden kendinizi rahatlatın. Bu güzel venüs mars etkileşiminin e, etkilerini Yaşayın diyorum arkadaşlar özellikle haftanın ilk 4-5 günü gayet güzel olumlu geçirebilirsiniz sevgili yaylar. Evet sevgili oğlaklar bu hafta e, biraz daha içsel anlamda kendinizi iyi hissedeceğiniz aslında e, çok da fazla kendinize bunaltmayacağınız bir hafta içerisindesiniz ancak e, kişisel imajınız Kendinizle alakalı kararlarınız konusunda uzun süredir zaten sıkıntılar yaşıyorsunuz. Dönüşüm enerjisi içerisindesiniz. Dolayısıyla bu hafta içsel bir motivasyonunuz olacaktır. Güç mücadelelerinden e, sakının. Özellikle haftanın ilk 4 günü güzel iletişimler kurmak için, kendinizi e, ifade edebilmek için daha olumludur. E, haftanın son günlerinde, özellikle cuma, cumartesi günlerinde biraz daha gerilimli açılar, biraz daha sert açılar, meydan okumalar söz konusu. Zaten pazar günü güneş artık burcunuzu terk edecek ve kova burcuna yerleşecek. Siz kendinizle alakalı meseleleri bırakıp artık kaynaklarınıza, özgüveninize, kendi kişisel değerlerinize daha çok odaklanacaksınız ee, bu haftadan sonra sevgili oğlaklar. Dediğim gibi içsel anlamda gayet huzurlusunuz. Ee, bir manevi el tarafından destekleniyorsunuz. Bunun tadını çıkarın. Haftanın son günleri savaşlarına girmekten kaçının sevgili oğlaklar. Geçiyoruz kova burcuna. Sevgili kovalar. Bu hafta e, içsel bir değişim, dönüşüm, yaşama haftası olabilir. E, kendinizle alakalı artık sizi bunaltan e, konulara bir ışık tutulacak ve bununla alakalı çözümler arayacaksınız. Bu çözümler için... E, Haftanın ilk dört gününü değerlendirmenizde fayda görüyorum. Haftanın son günleri biraz daha yıkıcı etkiler var. Birazcık daha içselleştirebilirsiniz karşılaştığınız sorunları. Dolayısıyla hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bu durumu engellemek adına haftanın ilk dört günü ifade etmek istediğiniz konuları daha rahat ifade edebilirsiniz. Haftanın son günlerinde özellikle cuma cumartesi günler, günlerinde çok fazla yalnız kalıp düşünmemeye çalışırsanız daha güzel geçecektir. Zaten haftanın son günü güneş artık burcunuza geçiyor olacak ve sizin devriniz başlayacak kovalar daha çok parlayacaksınız, daha çok ön planda olacaksınız ve bu size iyi gelecektir uzun süredir yaşamış olduğunuz sıkıntılardan sonra. Ve hafta boyunca hemen hemen etkili olan sosyalleşme enerjisi, arkadaşlarla sohbetler, muhabbetler, toplantılar bunları lütfen değerlendirin. Güzel organizasyonlarda bulunabilirsiniz sevgili kovalar. Evet geçelim balık burcuna ee, sevgili balıklar. Bu hafta e, girişim başlatmak için haftanın ilk dört gününü tercih etmenizi rica ediyorum arkadaşlarınızla güzel kalıcı organizasyonlar yapabilirsiniz. Ancak haftanın son günleri özellikle cumartesi ve cuma günü arkadaşlıklarla alakalı sıkıntılar, gelecek hayalleriniz, beklediğiniz terfiler, beklediğiniz kariyer gelirleriyle alakalı bazı gerginlikler oluşabilir. Bu gerginliklerin önüne geçmek için otoritelerle tartışmalara girmemekte fayda görüyorum. Bağlı bulunduğunuz sosyal çevrelerde zıtlaşmalar yaşayabilirsiniz. Bu haftanın son günlerini biraz daha sakin geçirmenizi Tavsiye edeceğim sevgili balıklar. Ee, onun dışında kariyerinizle alakalı gerçekten çok güzel olabilirsiniz. E Etkiler söz konusu olacak bu hafta. Özellikle bayan figürlerden güzel destekleyici enerjiler etkiler alabilirsiniz. Kariyer, kariyerinizle alakalı ek bir iş fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Bunu değerlendirmenizde fayda görüyorum. Güzel fırsatlar. Kendinizi daha çok ön plana koyabileceğiniz güzel imkanlarla karşılaşabileceksiniz. Hemen hemen hafta boyunca etkili transit sayesinde. Haftanın son günü güneş artık oğlak burcunu terk ediyor ve kova burcuna geçiyor. Siz bu ay birazcık daha artık içsel motivasyonunuzu önem vereceksiniz. Önümüzdeki bir ay boyunca içsel motivasyonunuzu artırmak adına daha kapalı da kalarak, daha gizli de kalarak çalışmalar yapacaksınız sevgili balıklar. Evet haftalık etkiler. Bu şekilde sevgili arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.